orada ben de seçtim. Tamam. <gülüyor> Twitch'e bir bakayım. Bir de oyunu tekrar set edeyim. Şey yapıyor ya. Tam tam benim sesimi de Evet. Ee, peki sesimiz geliyor ama benim kameram yok. Niye? Bir dakika. Onun da var mı şey? Zaten onun Şimdi görmesi lazım. Soracağı soruyla ilgili bilgi istedim. DSM 5.0 nedir? Eee tanı kitabı. Tamam onunla ilgili bir soru soracakmış da. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam sorsun. Evet sevgili izleyiciler. ha dur şunu takip. Sevgili izleyiciler, çete yazın bakalım. Kim? Sevgili izleyiciler, yazın bakalım. Daha sen de bir konuş bakalım, geliyor mu sesin? Konuşuyorum. Ee, sesim gitmiyor olması lazım. Aslında ses gelmiyor demişti, de ses kesimiz gidiyor olması lazım şu Zaten an. Bir konuş bakalım, geliyor mu sesin? Tamam. Evet. tamam. Tamam ses de şu an geliyor. Tamam. Tamamdır. Okey. Evet sevgili izleyiciler. Tam bir dakika kala girmişiz erkenden. Bugün geçen sefer söz verdiğimiz Kıbrıs'tan Adana'ya uçuşumuzu yapacağız. Ee, bir e, yayın serisi başlattık. Fly Simulator 2020'nin çıkması ve benim de e, kullanabilmemle birlikte. E, nereden başladık şimdi onu düşünüyorum. Sanırım ben e, kendi uçuşumu yaptım. yani ilk başta ben İstanbul'dan başladım. İstanbul'dan Balıkesir'e uçtum. Balıkesir'den Çanakkale'ye gittim şuraya Çanakkale'den Gökçeada'ya gidip Geri geldim Sonra Çanakkale'den Edremit'e döndüm Midilli Adası'na gittim Edremit'ten Oradan efendime söyleyeyim Selçuk'a ee, Selçuk'tan e, kalkıp İzmir'e gittim İzmir'den e, bir Alaçatı'ya gidip Geri geldim e, Pardon İzmir'e gitmişim Sonra Selçuk'a gittim Sonra e, direkt olarak sanırım Selçuk'tan şeye uçtum, ee, Bodrum'a uçtum, evet, Bodrum'dan e, Kosa uçtum, Kosta başladık serimize yayınlara da, ben bunları kendim uçtum, sonra yayın serilerimize de Koss'tan e, Rodos'a uçtuk, Rodos'tan Dalaman'a uçtuk bir bölüm, sonraki bölüm Dalaman'dan çıktık, şurada e, şey, Meyri e, adası mıydı? Unuttum, Megisti'de, Meyri adası Meis. galiba. Meis, evet. meis, meis Adası'na uçtuk. Meis Adası'ndan da geldik Antalya'ya geçen yayın. Bir önceki yayında da Antalya'da direkt uçuşla Ercan'a uçtuk. Kıbrıs'a indik. Geçen yayında Taha da vardı. Taha istiyorsan sen de bir daha kendini tanıt. Yeni izleyenler için. Ben Taha Çaban, olur. Ben de gelecekliğimde yayıncısıyım. Çok olmadık hatta. Artık yayıncı olarak... ...katkı veriyorum. Daha öncesinde işte dediğim gibi takip ediyordum sadece. Ee, Hidrogeolojiye yüksek mühendisiyim ama sadece hidrogeoloji değil, Earth Science'da olmam da var. Ee, yurt dışında eğitim tamamen sonra buraya döndüm. Bir bakanlıkta şu an işim gelip yani çalışıyorum. Ama haricimde e, geçen yayında da belki arkadaşlar vardır hatırlar. Birçok şey olan ilgim beni e, buralara itti. Hocamızla yayınları yapıyoruz. Süper, hmm. evet daha çok iyi bir co-pilot oldu bence. Hem yayındaki... <gülüyor> Benim meşgul olduğum anlardaki doldurmaları o çok yönlülüğüyle bakalım. Bugün de şimdi e, haritadan başlatıyorum ki uçağımızı bir hani bir gösterelim. İki motorlu Diamond DA-62 uçağımızlayız. Şöyle onu bir e, hangardan göstereyim size hemen. Bakın gördüğünüz uçağımız bu. Bayağı güzel bir uçak yepyeni. iki motorlu. E, i̇kisi de piston motorlu e, uçaklar e, bunlar. Specification'dan bakalım. 2012'de üretime başlanmış bir uçak bu. E, sıvı soğutmalı, 4 silindirli, 4 zamanlı e, ve e, şeyi var. iki motoru var. Jet A e, şeyle çalışıyor. Jet A e, yakıtıyla çalışıyormuş. efendim. En fazla 20.000 feet'e çıkıyor. Eee... 317 kilometre yapıyor saatte normal uçuşta, boş ağırlığı 1500 kilo, maksimum 2300 kilo oluyor ve 2377 kilometre gibi güzel bir menzili var, bu şekil, uzunluğu 7 metre, kanat açıklığı da 14 metre bir uçak, tamam. Şimdi haritaya gelelim, Taha dedi ki gerçek zamanlı uçalım hocam dedi yani real time, şu anki... Ama iki... niçin dedim? Niçin dedin? Söyle. Yıldızları görelim biraz dedim. Evet. Bakalım yıldızları gösterecek mi? Bu arada... i̇şte onu, bir, onu da bitireyim deneyelim görelim. Bakalım e, ne kadar etkili gösteriyor. Evet. DT Gürkan 8. ayında e, girmiş. E, Prime abonesi olarak. Evet. Çok teşekkür ediyoruz destek için. bayağı bizimlesin. Şimdi e, gece uçacağız. iki defa uçağımız bu. Ercan Havalimanı'ndan şuradan. Kalkacağız. Bu arada ilk defa ben gerçek hava trafiğini de açtım. Yani gerçekte olanı bir tam doğru yapmıyor ama olabildiğince yakın. Çünkü şey yapmıyor. Nasıl diyeyim? Aşırı da yoğunlaştırmıyor. Yani sen uçamazsın. Hani zaman kalmaz. Onu güzel yapıyor ama gerçek uçaklarda olacak. Bakın şu gördüğünüz noktalar gerçek şu anki uçaklar olmalı. Ee, biz de buradan e, Ercan'dan kalkacağız ve e, toplam mesafemiz neydi? Şurada söylüyordu demin. Yakandı. 200, 200 binden kaçtı değil mi? 200, 90 bin 200 kilometrelik, 230 kilometrelik bir şeyimize bir daha yapayım drone'u. Şuradan. Adana'da bakın, şöyle bir olay var. Bu Adana'nın hava şartlarında da vardır karıştırmanın diye. Birbirine aynı, sonuçta işte rüzgar yönü aynı ya, pisler aynı yönde. İncirlik üssü daha geridedir. Adana Şakirpaşa sivil havalimanıdır. Buraya inmen gerekir ama bazen uçakların çoğu zaman karıştırdığı oluyor gece. Ee, ama bizde tabii GPS var. Karıştırmamaya çalışacağız. Şakirpaşa Havalimanı'na 263 kilometrelik bir rotada 49 dakikalık bir uçuşumuz olacak efendim. Bu sürede de daha bana yardımcı olacak. Chat'ten cevaplayabileceğimiz tabii ki özel olmayan e, etik koşullar altında e, cevaplayabileceğim e, psikoloji sorularını da cevaplamaya çalışacağım. Evet bu şekilde şimdi... E, Burada e, kalkış yerimizi tabii ki pist başı değil de şuradaki genel havacılık apronu olarak seçeceğim. Departure'ı. Aynen. Arrival'ı da seçtim. Rotamız direkt rota. Uçağa ne isim vermiştik onu hatırlıyor musun Taha? Gelecek. ki e, GB-02 mi demiştik? Hani seriyi yapıyorduk da. gb 2 demiştik galiba. gb 2 demiştik galiba. Evet. Aynen. TC... Evet. Türkiye'deki kuyruk tescillerinde yani uçağın plakası gibi düşünün bunu. E, TC koymak zorundayız başına ve sonra da 3 hane gelebiliyor. Gelecek bilimli 2 e, demiştik uçağımıza biz. Onu da verelim. Tamam. E, yakıtı da %50 yakıt. Baya yeterli. Fazla fazla. Başlıyorum uçuşa o zaman. Uygulama Fly Simulator Bilmiyorum. 2020. Altta da Twitch'te gözüküyor olması lazım. Tıklayarak gidebilirsiniz. Haydi bakalım. Gece. Ben de merak ediyorum. <gülüyor> <ederim. gülüyor> Şimdi şurada check listleri açalım. Bu bir önceki gözüküyor. Adam çıktı nasıl gözükecek? Ne o? Bir önceki gözüken. Yani bir, bir önceki yayında bir arkadaş bahsetmişti hatırlıyor musun? Şey demişti. Oyuna şey özelliği eklemişlerdi. Kuzey uçuşları yaptığın zaman kuzey ışıklarının gösterebildiği bir paket vardı. Evet. Açavarında var. Mıdır? Bunda yok galiba. Daha güncelleme Bir de biz orada değiliz. <gülüyor> Aurora... <gülüyor> çok güzel uçumuzda aldım. Aurora Bo Boreal ismiydi. Nasıl tam adını sen bilirsin. Öyle. Aynen. aynen öyle. Şimdi Ama çek... daha çok. karşı tam zamandan girdi. Ekimle Mart arasında oluyor yanlış bilmiyorsam. Aa, daha çok. Bakalım. Deneriz. Onda bir başka yayın deneriz. Şimdi checklistleri uygulayacağım ben. Çok açıklamayacağım. Geçen yayınlarda açıkladım ne anlama geldiklerini çünkü. Ee, bunları uygulayacağım. Eee... O sırada da devam edelim. Sonra kalkış izni isteyip devam edeceğiz yolumuza. Ee, parking break şu anda set durumda. Bunun park freni neredeydi yalnız ben bunu unuttum şu anda. İçerinin ışığı çok yetersiz değil mi ya? El feneriyle gibi sanki. El feneriyle çünkü. Gerçekten öyle. Çünkü açacağım oh, oh. birazdan. Ee, parking break nerede? Göster. Ha buradaymış tamam. Set. Okay. Fuel Selectors e, Y.Tügen demiş ki, karımsız uçuşlar güzel yayınlar dilerim C.E.T.Hocam Çok teşekkür ederiz. Y.Tügen Bey bizim bizdendir evet. zaten. E, hukuk İngilizcesini de çok iyi bilir kendisi. Selam olsun diyelim. Yakıtları açıyoruz. Check on. Alternatörleri açıyoruz. Alternatör aslında arabada da var. E, şey demek. Ee, motorun dönüş gücünden elektrik üreten sistem aslında alternatör dinamo aslında tam olarak pitohit kapalı mı ee, pitohit şuradaydı ya Neredeydi? ha burada kapalı engine masterları kapalı mı kapalı avionik kapalı gear selector bunda şey var çünkü bakın ee, tekerlekli açılıp kapalı biliyor onu aşağıda olduğunu, flap'lar yukarıda. Tüm elektriksel şeyler kapalı. Sadece electric master'ı açabilirsiniz diyor. Şimdi bak açtım. Fener gitti. Tamam mı? Çünkü artık e, o da yani yandık diyorsun. Çünkü artık buranın ışığı çalışabiliyor. Buradan açabiliyoruz onu. Tabii benim önce onun hiç önce bir görmem de lazım açabilmem için. <gülüyor> kere daha oldu benim başıma geldi. Arabadaki şey gibi değil değil mi? <gülüyor> Elimizi atalım çekelim açsın. Yok öyle değil. Dur <gülüyor> şöyle yapacağız. Tekrar kapatacağım. Hah şurada ya. Tamam. Önce açayım da sonra akıyor açayım. Hah. Gördün mü? Tamam. Şimdi okay. Ee, uçuş bilgisayarımızı da çalıştırdık. Yakıt miktarını kontrol et diyor bir kontrol edelim. Yarı yarıya olması lazım. Fuel Quantity diyor bak burada. Evet ikisi de iki tankta. Her iki kanatta iki tankımız var. Yakıt tankımız var. İkisi de bu şekilde. Kontrol et diyor. Sonra Electric Master'ını gene kapat diyor. Hadi bakalım. Şimdi bir şey soracağım bu aşamada. Şimdi hmm. bu oyun son kaldığımız yerden devam ediyor değil mi? Hı hmm. hı. Şimdi biz indik, orada bıraktık. Yani yakıtla başlamıştık ya. Şimdi bu bir yakıt imari yapıldığı senaryomu yapılmadığı senaryo. Yapıldığı senaryo. Yani tekrar yüzde çıkarttık. Şimdi ben onu yapmak istemiyorum. Ya, geçen yayında gösterdi konu. Ee, şey çağırıyorsun, kamyon çağırıyorsun, yakıtı dolduruyor. Hani öyle bir şey de var, modu da var, evet. zaman alıyor diye yapmadım onu ben. Baştan Sadece bir yayınlar demiş. O da buranın müdavimi. Sağ olsun. Evet. Motor çalıştırma öncesi checklist'imize bir bakalım. Power level'lar idle'da, parking brake set, avionic off, gear selector down, alternator on, fuel pump'ların kapalı, evet. Ve electric master'ını aç diyor. Açtım. Şimdi burada motor çalıştırma checklist'i var. Ondan evvel ben bir hava trafikle konuşacağım. İznimizi almak için. Benim sesim kesik mi geliyor lan sana? Yo. Neyine kesik gidiyormuş da, neyine ha. kesik gidiyormuş. İlginç. Neden acaba? İlginç. Depart... Uh, north. Ya benim adım kaldı ya. <gülüyor> <gülüyor> şeye doğru gidiyoruz. Iıı... Ee... Bunları ayarladık. Tamam, motoru çalıştırabilirim o zaman artık. Bence. Evet. 29 pisti eee 1'e bir inmiştik. Ha, 29'muş ama şu anda. Ama da değil. Hava, rüzgar karşıdan esiyor. 29'dan kalkmamız yanlış oldu. Onu değiştirelim biz. Select runway for take off. 11'dan One kalkacağız. Çünkü rüzgar Lütfen. yönü yanlış. Sen mi bir bir değil. Orada bir da yer. evet evet gene Gene yanlış dedik. Taking off dedik. Çünkü take off yapmıyoruz. Taksi yapıyoruz. Önce biz bir motoru çalıştıralım da dur. <gülüyor> <gülüyor> Benim nevrim döndü. <gülüyor> Bey, beyefendi demiş ki önünü nasıl göreceksin? Uzunları yakamıyor muyuz? <gülüyor> yakacağım. Şimdi yakacağım. Merak etmeyin uzunları. Şimdi checklist'imle başlayayım ben. Strobe ışıklarını açıyoruz. Strobe ışıkları Şöyle size uçağı dışarıdan göstereyim. Bak şu çakan ışıklar. Yani burada motor çalışacak. Pervane dönecek. Ona göre ha hani gibisinden düşünün. Havada da hep bunları açık tutuyoruz gece uçuşlarımızda. Gündüz uçuşları da dahil. Uçakta ben buradayım diyor. Çünkü çok uzağa flash şeklinde çakan ışıklar bunlar. Engine Master'ın sol tarafı açıyorum. Sol motorun. Daha sonra şuradaki ışığın sönmesini bekliyorum. Glow on diyor ya. Motorun ısınması. Söndü hazır demektir bu Ve soldaki Tike 10 saniyeliğine basılı tutacağım Şöyle yapayım sizde görün Pervaneyi Motor çalıştı Gördüğünüz gibi Hemen buradan bir ee, Enansiatorlar Söndü ışıklar Tamamdır ee, hemen bir şeye bakıyorum. Yakıt şey yağ basıncına bakıyorum. Bak yağ basıncısı L. Sol motor. Yeşil alana gelmiş. Çok güzel. Ee, devrinde 710 RPM. Yani 710 saniyede 710 dönüşün. Artı eksi 30 diyor. Eksi 30 desen ne olur? 680 mi yapar? Hı hı. 690. Tamam. Sınır içinde. Bir sıkıntı yok. Şimdi aynı işlemi sağ motor içinde yapacağız. Master'ını açtım. Şöyle yine onu da göstereyim size. O da çalıştı. Işığı söndü, tamam. Yağ basıncına baktım. Evet yağ basıncı geldi, tamam. Devri de geldi, tamam. Çek bunları, tikliyorum. Kep, Azmi ve Miof, hoş geldiniz. Kütlelerine enerji içebilmişler. Çok güzel bir tanımım. Çok hoşuma gidiyor gördüm. <gülüyor> Esin i̇şte enerjiye çevirdi. Ben ilk yaparken şey çıkıyordu. OBS'te alert koyabiliyorsun ya Twitch'te. Orada Einstein çıkıyordu böyle hareketler falan yapıyordu GIF olarak. Onun için öyle koymuştuk onu. Motoru dedik. Electrical equipment tamam. Stroblar açık tamam. <gülüyor> Hocam bir geldi ama şimdi Nikki'yi okuyamayacağım <gülüyor> Tamam Sadece okuma Sadece şunu söylemek <gülüyor> istiyorum Bu <Bunun> iki <gülüyor> nasıl aldın? <gülüyor> nasıl çizim verdi? Uçanım Veriyor ya evet bizim başımıza çok geldi o Gördüm şimdi Nikki <gülüyor> Trim'de take off'da Şimdi ee, Taksiye geçmeden önce Şu haritayı bir ayarlayalım Doğru Yalnız bir bir pistinden kalkacağız ya Otopilotumu ona göre ayarlıyorum kalkıştan sonra. Şuradan açalım da kızmasın. Peki ta yolcular hazır mı? Herkesin kemeri takılı mı? Hazır hazır. Evet. Bir bakayım arkaya bir bakayım ama. Bir bak bakalım sen. <gülüyor> Hazırlar evet. Az biraz, biraz sıkılmışsa galiba. Onlara bir kalkmadan önce moral müziği vereyim mi? Ver bakalım. Müzik verebiliyor musun? <gülüyor> Adana'ya gidiyoruz diye değil mi bunlar <gülüyor> hep? Tamam, onlara Çok şu an şey Hazırlığı verdim. <gülüyor> verdim. Muazzam. Erkeğe hazır şu an galiba. <gülüyor> bravo, bravo. Evet, taksi hazırız. Checklistlere göre baktığım zaman taksi checklist'ini yapalım. Park frenini açtık. Frenleri test edecekmişiz. Crossfeed yapıp bırakacakmışız. Eee, Miop tamam. demiş ki bu simülasyon için Series S ve Game Pass Ultimate alınır gibi diyor. Hocam sen... aynı bende de onlar var zaten. Aynen. Series S'te ben iyi kaldırıyor yani bir sıkıntısı yok şu an için. Ha kim verdiği verdiğim komutları anlatır mısın demiş. Ee, şey hangi komutlar? Yani en baştan itibaren çünkü onlar çok uzun sürüyor. Onları en geçen yayında anlattık bu uçakla. Bir öncekini YouTube'dan izleyebilirsin ya da aboneysen Twitch'ten izleyebilirsin. Bu sefer ben o ben kadar bırakayım. şey yapmadım yani sen linki bırak evet. Yani bırak uzun sürmemesi daha uzun sürecek çünkü öteki türlü. Ama şöyle diyeyim şu anda hava trafikte burada bir kontrolör yok ya yani birisi bize talimat vermiyor dikkat ettiğiniz gibi. Gerçekte değil ama simülatöre yansıtamamışlar bunu. Böyle hava meydanlarında bunlara biz kontrolsüz meydanlar diyoruz. Hava trafiğe sen diğer o frekansta dinleyenler için anons ediyorsun. Ben diyorsun şu an taksi yapıyorum haberin olsun sen benden uzak dur diyorsun ya yani bir nevi. Lima, Charlie Echo November Traffic, Diamond Tango Charlie. Golf Bravo 2, kost, Runway 1-1 En son Coast Dalaman yüklenmiş Pardon, hmm. Dalaman Antalya olmuş da Antalya şey yüklenmemiş o olsun, o olsun, belki orada vardır Evet, evet, e, bu kötü oldu Bak bunu reji ekibine hemen iletelim Neden yüklenmedi bunlar, reji ekibi? Dinleyen varsa <gülüyor> Reji ekibinden birileri varsa Aynı yedi bir tanem, bak Bakalım daha belki orada vardır, aynen Efendim demiştik abi, pilotajı eğitimi aldım. E, pilotaj eğitimi e, şey olarak almadım. Resmi olarak almadım. E, ama sanal havacılıkla uğraşıyorum. Simülatör pilotajıyla. Bununla ilgili bir kitabım var, Sanal Pilot adı. Alabilirsiniz, bakabilirsiniz. Orayının içindeki bilgileri gerçek hava e, trafik kontrolörleri ve pilotlar e, şey yaptı, kontrol ettiler. Ee, o şekilde yani gerçeğe baya yakın bilgilerim var ama gerçek bir değilim onu söylemem lazım var onda link süpersin ha, reji baskına geldi reji evet neden son iki yayın yok neden yok reji neden Ya ağzını kesinlikle aa TC-GB-2 taksini yapıyoruz. Lütfen backpurse biz satırız. Ne Kuleyi dedik? de bulduk. Ha o mu olmuş? Tamam süper. Kule galiba kule de o. Şimdi bakın burada ilginç bir prosedür yapıyoruz. Hani yine size bir bilgi, havacılıkla ilgili. Backtracking deniyor buna. Şimdi e, pistin başından normalde girmen gerekiyor taksi yoluna tamam mı? Ya yani, taksi yolundan. Taksi de uçağın yerdeki hareketine taksi deniyor. Şu yaptığımız şey taksi yapmak deniyor. Taxing deniyor. Şimdi bu e, olayı biz yaparken Taxiway dediğimiz taksi yolları var Onunla pisti meşgul etmeden En arkasından girmeye çalışıyoruz ama Havalimanı küçükse Yoksa inşa edilmemişse bir şekilde O zaman piste girip Sonuna kadar gidip olduğun yerde bir Geri dönme tornistan yaparsın Ona e, backtracking deniyor Şu an yaptığımız şey Bu burada bilgi verelim bu 6. basındaki kitap yenilenmiş hali değil mi? Güncellenmiş evet, hali. Alınacaksa 6 alınması lazım. Altı, Çünkü evet. orada e, Flight Simulator X Steam Edition var. Diğer kitaplarda yok. Ve şey var. Prepare 3D denen bir yazılım var. O da Lockheed Martin firmasının ürettiği. Yani iki ayrı simülatöre göre iki ayrı yazılımı öğretiyorum orada. Ve genel bilgiler öğretiyorum. Geçen ne oldu biliyor musun? Daha çok hoşuma giden bir şey şey yapayım. Çok gurur duyduğum bir olayı anlatayım. E, YouTube'da Fly Sekomel diye bir kanal var. Fly Sekomel. Hı hı. Kesinlikle tavsiye ederim. Ee, karı koca 737 kaptanı. Çok tatlı bir çiftler. Ve uçak aldılar. Gerçek kendilerine küçük uçak aldılar. Onu anlatıyorlar. Yaptıkları uçuşları. Uçak nasıl alınır? Pilot nasıl olunur? Hep bunları anlatıyor. Çok güzel bir kanal. Ben de izliyorum tesadüfe. sesim kesildi şey kapatıyor. Hı hı, şimdi geri geldi Geldi değil mi? Ha. Bu geçen gün e, şeydi geçen dedim herhalde 1-2 ay evvel oluyor. Pandemide hani kitap okuma tavsiyeleri oluyor ya öyle bir tavsiye evet. videosu yapmışlar. Baktım ben de. Hiç ama şey yok hani açıklamalarda adım yok hani benim kitabım yok diye düşündüm ama izliyorum. Bir baktım gerçekten varmış. Yani yazmamışlar açıklamamı videoda önermişler ve çok güzel şeyler söylemişler. Yani i̇ki tane 730 kaptanı söylüyor kitapla ilgili ben pilot değilim. Ona rağmen çok bilgilerin çok doğru olduğunu, çok güzel bir kitap olduğunu falan söylemiştim. Çok gurur duydum. Ee, yani üst seviye pilotlardan değil mi? 737'in pilot olmaktır. Yani, yani çok üst seviye pilot gibi bir şey yok ama hani kaptan pilot hani hava yolunda... Şey, o uçak için. Tabii kaptan pilotun daha üzerisi yok yani bunun hani şey olarak. Çok güzel hocam. Biz de tepkilediyoruz. Evet. <gülüyor> E, Y.Türgen de demiş ki gece gökyüzünü birebir simüle etmişler az önce boğa takım yıldızı ve ülke arkamız çok netli çok hoş olmuş bir detay tabi. Aaa evet. evet çok güzel evet. bir otayrı. Öyle zoom yapabiliyor muyuz gökyüzünüyle bir otada? Yaparız. Kalkıştan sonra yapalım. O zaman Türgen <contributing> sen mi söylemiştin geçen günün bu hani e, şeyler <tra> çok kuzey ışıkları vardı ya? Belki de o söylemiştir aynen. Belki de o söylemiş ama çünkü ilgili bayağı. Satres ile biraz da soruya döndü. Uçak nasıl alınır? Doktordan az kullanılmış uçak nasıl bulunur? Onu ben işte Gerçekten bilmiyorum. Gerçekten uçak taşı var mı? Flysecomel'e bakacaklar onu. Benim bildiğim yok değil. Aynen. He, karnakge gelmiş. Kahve çek, çerez çek, yayın çek. Merhaba efendim demiş. Evet Merhabalar. bak bu yaptığı da o işte. Check, checklist yapma dediğimiz olay. Benim şu an yaptığım. Biriyle yaptığında bilmem ne. hani Adını söyle. Mesela örnek veriyorum. Flight Controls derim ben. Ya da sen dersin. Go Pilot diyelim. Ben check derim. Burada böyle bir şey kontrol ederken bir şey çek, bir şey çek demek tam havacılık şeyi aslında. Onu yap, onu söylemiş. Güzel. Cetfa Abdullah gelmiş e, ikinci ayını kutluyor. Hoş geldin Cetfa Abdullah geldiysen <gülüyor> cüzdanlarınızı bir kontrol edin. <gülüyor> <gülüyor> Abdullah yani. Bu sefer para bırakmış ama yani. düşünce ikinci oldu. Evet. Normal ters oluyor. Allah teşekkür ederiz. Ee, kaç şey yapacak miz? 78 natta kalkışı tamam. Bunlar okay. Işıklarımız da okey. Bak şu an aydınlandı, uzunları açtım. Bir arkadaş sormuştu ya. Ee, yalnız 29 pistine iniş yapacak San Türk uçağı var. San Türk ne biliyor musun? Sun Express. Şu anda Aha. büyük ihtimalle San Express'in 1922 sefer sayılı uçağı iniş yapıyor 29'a. Geçen biz pist üzerindeki 99'a inecek bir tane vardı inmedi. Evet inmedi. Gene de inmeyebilir. Ben şimdi bir bakıyorum şöyle sağa doğru. Karşı havada da çarpışmayalım. Evet. Şunu bir bak şurada uçak daha var büyük ihtimalle bak Gördün mü? Ah evet. o geliyor biz bence kalkarız ondan hala ya onu beklemeyelim şimdi. Beyefendi kabin kabin karesi açan golf çekim. Ne Yanlış bast. Park Lima Charlie Echo November Tango Charlie Hostemiz Spanish Taking 29 North ya, 2 -2 nasıl oluyor? Ben 29. Ben de onu diyecektim 29 evet. diyecektim tamam. Ama 11'di. O zaman harita kuzeye oryanteli değil mi? bende de düşürmüştüm başta ama şimdi yola Aa, çıkınca benim nevrim döndü. Evet doğru. Ben karıştırdım. Özür dilerim. Nevrim döndü benim. Yani arkadaşlar bu arada psikoloji sorularınızı sorabilirsiniz. Benim yani ya, ama şey kalktıktan sonra tutmus. 4 15 7 13. Daha, oh. <gülüyor> <var. gülüyor> daha azdı. <değilsin. gülüyor> ama öyle. Yani doğru. Ama o da ağır oldu yani rahatsızlık istemiyor falan. Şimdi ciddi bir şaka kaldırmak. Yani en zor Kalkış yaptık. İlk başta şöyle bir 1000 feet'e falan en azından 500 feet ama 1000 feet de dahil şöyle bir yükselmeyi istiyoruz. E, yerden kurtulmak adına. Şimdi ben yavaş yavaş otopilota bağlayabilirim uçağı Geçen yeri söylemiştik aslında bir daha söyledim e, Komik tarafı Ercan Havalanı Uluslararası Havalanı ki Biz Türk tanınmayan bir ülke Mecbur yani turist geleceği zaman o Değil mi? O zaman sıkıntı olmuyor herhalde Yok. Eee ertilemiş lütfen şoförle kalkışa istersin aslına <gülüyor> Aynı o olay oldu işte e, Mio da demiş ki gece ışıkları algoritma elemi fotoğraflardan mı hocam biliyor musunuz? Vallahi bilmiyorum çünkü ilginç bir soru Şu kişi ışıklardan mısın O şeyden gece çekilen e, uydu fotoğraflarından Şeyi sordu sandım ben a, a, a, a, Aurora borealis sordu sandım Ha. Şimdi, e, şunu biraz uzaklaştırayım Tam Gel, geldi zaten Karnagi, geri çekilen görüntüler. Şimdi hava trafiği biz bir Nikosya Center'a bir bağlanalım bir Kontrollü bir yere O bize bir desin, <gülüyor> desin bakalım <gülüyor> Tango, Charlie Golf Bravo 2 His Type Diamond is 62, 3 miles Northwest of Lima. Charlie Echo, November 2000 feet Request clearance to transition Bravo Tango, Charlie Golf Bravo 2 Nikosya Center Squawk Tree 721 Squawk Tree seven two one, Diamond Golf Bravo 2 <gülüyor> Diamond Golf Bravo 2 Radar Contact 3 miles Northwest of Lima Charlie Andrew, November 2300 feet. Clear through the Bravo Airspace Clear through the Bravo Şimdi, Airspace Şimdi hava sahasını kat Golf, edebilmek Bravo için izin de. aldık ee, Onlar 500'de uçacağım ben. Hemen bir checklist'ime yine bir bakayım. Kalkış sonrası landing light'ı kapat diyor. Kapatalım. Gear up mı? Evet. Flaplar up mı? Evet. Fuel pump'lar kapalı. Tamam. Power level'ı biraz kısabiliriz. Şurası sarı olmuş. Evet. Tamam okay. Tamam Bundan sonra soruları alabilirim, rahat. Otopilota da bağladım Bakabiliriz etrafa Bey etrafa Baybrain demiş ki Yapanızın eş zamanlı hava trafiğine çakıştığı oluyor Eee Hava trafik bu sistem doğru çalışırsa zaten Onun görevi o hava Gerçekte de burada da Eee Şeyi çakıştırmamak Havada uçakları çarpıştırmamak Aslında Birbirine yakınlaştırmamak Buradaki yapay zekalı şey çalıştığı sürece bir sıkıntı olmuyor ama demin mesela çatış çakıştı biri iniş iş yapıyordu şeye 29'a. Ben bu havalimanını niye karıştırıyorum? Ama geçen inerken de karıştırdım pisti. Evet kalkarken de biraz karıştırdım. Valla kalkarken de karıştırdım. <gülüyor> evet, ikinci kısım biraz geç ama ilk ee, uçak otoplota geçtikten sonra pilotlar ne yapıyor? Ee, i̇kinci kısım da şu eğer kalktıktan sonra oftesi pilot kabinine girdiğini görürsem görevliler çok şüphelenir. Güzel sorular. Şimdi e, bir tanesi şu. Pilotun görevi eğer otopilot varsa uçakta zaten o otopilodu doğru şekilde programlamak ve doğru olduğunda sürekli kontrol etmek aynı zamanda da bu telsiz konuşmaları dinlemek. Çünkü her an ona bir komut gelebilir. E, diğer uçakların ayrımını kendin yapamıyorsun. Radardan sana hava trafik kontrolörünün söylemesi gerekiyor. Çok şey bir şey yani hayati bir şey. Sürekli kontrol yakıtım planlandığı şekilde azalıyor mu? Kaçak var mı? Motorlarımda bir sıkıntı var mı? Rotamda doğru gidiyor muyum? Değil mi? İşte hava trafik bir şey dedi mi? Checklistlerim var bazı noktalarda yapmam yani onlar doğru mu? Bunları kontrol ediyorsun sürekli ama tabii ki kalkış iş gibi ya da manuel uçtuğun ki kadar yükü yok. Sohbet edebilir hani boş kalırsa da. İkinci soruya gelelim. E, kabin görevlisi diyelim. O demeyelim de çünkü şey ııı e, seççi oluyor biraz yani şey Post da var, post da var <gülüyor> evet Aynen Dolayısıyla e, O durumdaki şeyde girmesinin sebebi istediği zaman aslında girebilir Eee Bir şey isteniyor genelde Ne bileyim içeriden bir bilgi veriyor e, Bazen evrak imzalaması gerekiyor kaptanların işte çay kahve ister misin? Çay kahve servisi başladığı zaman Onlara da soruyorlar İstiyor musun? gibi Bu şekilde şeylerle girebilir ama Kapılar özellikle yolcu uçaklarının kapılara Öyle bir sistemlidir ki Onlar mesela uzun namlulu bir silahı Dayasan yani bayağı yapıştırdın Ve taramalı ateş ettin O noktada bile delemiyorsun Bu kapıyı öyle bir kapı Ve kilidi sadece kokpitten açılıyor Dışarıdan açmanın herhangi bir yolu yok Hiçbir yolu yok ee, ve kamera var kokpitte kameradan bakıyor kim var görüyor o şekilde açıyor e, pilotlar bu işte bu şeyden sonra gelen kurallar işte bu e, 11 Eylül'den sonra gelen kurallar bunlar. dolayısıyla hani ist yani pilot istemeden giremez e, yani zaten kabin görevlisi bir gelmiş onlar ilgili ama ilk önce Braves'in işte. selamlar demiş onun selamları ItoGrip uyuyorlar genelde demiştin ne kadar doğru uyuyorlar hayır canım yani. hayır hayır asla Karnacile'de demiş ki, gelmiyorlar, kopyatı ile saldırıyorlar sanmış, yani host ekibi için. Satresi, Satresi'de 1970 bin, aircraft 55, baron 70 bin istihar ile satılırmış. Kaçıncı el? 70 bin. eski olabilir, 70 bin de iyi bir fiyat. Çok şey değil. 5 aylık Subatomic, aynen 5 aylık, 5. aylık kurmamış. Prime ile iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Pardon, <gülüyor> subscribe for five months demiş. Hani beş aylık, iki aylık. Çok teşekkürler, hoş geldin. Çok teşekkürler. Ee, sadece expert demiş ki host geldi, çay kahve su içelim. Ee, ben havanozum, <gülüyor> <İşte>, <gülüyor> ben <gülüyor> içiyorum. <gülüyor> İçmiştim havanozum ben. Ya Şimdi. o şeylere fikirleriniz varsa arkadaşlar, hani o puanla aldığınız bize yaptırdığınız şeylere fikirleriniz varsa söyleyin, değiştirelim onları da daha böyle eğlenceli şeyler. Mesela 3 dakikalarında evet. kelime yasaklama vardı orada. Gerekli puanı biriktirdiyseniz yapabilirsiniz onu. 50.000 benim olmuş. 50.000. 50.000 ee, neymiş? 50.000 bin kaç puanı olmuş bu? puan. Pardon puanı, pardon. Bize bilim, pardon ya, bizde bilim puanı da olurum. Evet. Kısa böyle bir atar yapabilirim? <gülüyor> Neyse aynı ee, şey yani. Baby şu anki durumda pilot kendini iyi hissettirmiş. Şu an gelip evet. şu anda, şu anda. Tabii ki. Tabii ki döndürmen gerekiyor. Hatta bayılacağını düşünüyorsan da diyelim ki yani şehirden uzak bir yere döndürürsün. Hani insanları öldürmemek adına. İttihar demiş ki hani, e, e, şakam geçmedi ama Oğuzlu, ben hostes katanları kastetmiş Biz onu aslında anladık. Yani ben o, biliyor musun? He. Ney o? Neydi şakası? Ya, hani bir hostes pilotun e, yanına giderse ben çok güvenliğimden şükredirim e, yazmıştı da ben de onu biraz <gülüyor> Ay geliştisi yeteceğim, şimdi bana diyecekler ki yani duyardı, çok duyarsın da ne yapayım yani? Şaka <gülüyor> aslında geçti Ertuğrul ama işte biz e, içimizin geliştirmek için. Kıbrıs kıyılarını terk ediyoruz bu <gülüyor> arada. Neydi? Ee, e, ne bu parmak dağlarıydı? Beş bin. Beş bin. Al, bunlardan mı? Beş bin. Bak yakamozları yapmışlar Gör, görüyor musunuz? Çok güzel olmuş yani. Evet. Evet geliyor. Ay ışığı. Bu, bu uçuş biraz dışarıdan da gösteriyorum ben çok. Ki bence olmadan. ya. Fuk çizgisi ne şeyle belli oluyor Biraz evet. aydınlık kısımlar ne oluyor? E, eski simülatör yazılımlarında gece full karanlık oluyordu. Burada güzel yapmışlar aydınlanma olayını. E, bu arada işte e, şeyin doğru olduğunu söylüyor yani Ben bunu hatırlıyorum. Şey zamanı. Bizim onun da linkini atabilirsem, bak e, daha güzel olur. E, Tekno Seyir'de Flash Simulator 2020 sohbeti yaptık biz 2 saat. Ben Levent Pekcan. O, o da Murat e, Hem zaten teknoloji işte eee hem de şey e, o da e, askeri simülasyonlara meraklı o da. Merak havacılık meraklısı diyelim. Ve bir de şey A330 kaptanı yok pilotu diyelim kaptan dedi de, pilotu şey e, Macit Beyhan, eski oyun editörü, Teknoseyir'in Macit abi de geldi. Üçümüz iki saat boyunca hem havacılık konuştuk, hem de ben onun e, ikinci yarısında falan hatta birinci yarısında şeyin üzüldüğüm şeyden bahsettim. Bu 2020 çıkmadan önceki teknolojilerinden bahsettim. İşte ne farkı var eskisinden, ne gibi artıları var, onları izleyebilirler. Orada da bahsettik, şimdi unuttum, YouTube'u geldiğince şey, e, hakkında yıldızlar mevsime göre gerçek. Yani e, yıldız takımları, gökyüzünde göreceğin. Levent abi gerçekten donanımlı birisi, evet. 2010 sonra. serisi değil mi ona, ona göre atayım ki. 2020 2020, 2020, 2020. onda insan. tamam <gülüyor> bir sürü şey bilmiş onlarda sahip karnakir ki 1990'ların başına kadar uçak atasigara içmek serbestli bu bilgi de benden demiş. Doğru Kanar evet doğru doğru ee <gülüyor> <gülüyor> hito grip uyku meselesiyle ilgili yazmış demişki nasıl hayır ya bununla alakalı araştırma bile var en azından pilotların yarısının uçuş yaşasında uyuyormuş Hayır. Yok şöyle bir ha, durum var şöyle. uzun şimdi pilotların yanlış hatırlamıyorum sana yani emin değilim ama hani kontrol edin 6 saat kesintisiz mola de sekiz saat uçabiliyorlar tek seferde maksimum ya yani bir uçuşta şimdi dolayısıyla bundan uzayacak durumda iki ekip geliyor ee, ilk ekip genelde uyuyor ya da dinleniyor ses, ses şimdi biraz daha iyi gelir ilk ekip genelde e, böyle uçaklar zaten uzun menzili uçaklarda kabin memurlarının ve pilotların dinlenebileceği odalar var hani Youtube'da falan var, görebilirsiniz. Oraya gidip uyuyor. Öteki süresi dolduğu zaman planlanan gidip yer değiştiriyorlar. Komple değişmiyor tabi. Biri kullanırken öteki yardımcı pilot değişiyor. Sonra kaptan değişiyor falan. Ekip değişiyor. Onları kastetmiş olabilirler. Yani ka pilot kabinde değil, kokpitte değil. Arkada, uyuma yerlerinde başka birisi kullanırken uyuyorlar. Onu kastetmiş olabilir. Uyum kıyafet demiş. helikopterler geldi mi efendim? Bilgi var mı? Gelmedi daha. Ben de bekliyorum. Şey de yok, satın alınacak olarak eklenti olarak da yok gördüğüm kadarıyla. Ee, Sattresi, Sattres bir kullandığınız ekipmanadan bahsetmiş demiş. Ee, şey olarak oyun ekipman, o anlamda. Aynen, değil. aynen. Ben ee, şeyi kullanıyorum. Trustmaster'ın Master'in Hotas One şunu kullanıyorum. Ee, joystick olarak, bu Xbox'la uyumlu olduğu için Xbox Series S kullanıyorum kameram şey Logitech'in C920 kamerası webcam'i ta gelecek bilimde ilk başladığımızda almıştık. Mesela onda bağışlarınızla da almıştık yani o zamanki bağışlarla almıştım. Eee o 1080p'lik kamera bu kulaklık da neydi bu? Arkası HyperX miydi? HyperX galiba onun bir kulaklık modelini bilmiyorum yani. O da şey uyumlu bir kulaklık ama işte Xbox uyumlu bir kulaklık. Böyle Corsair bak söylemiş. Corsair. <gülüyor> <Her> şey 35. <gülüyor> doğru, doğru <bu> işte. <gülüyor> evet. memnun musunuz hocam? Kulaklığı ben dürüst söyleyeyim. Bu yayına mikrofon yani şey C922 üzerinde mikrofon var. İki tane mikrofon var hatta. Ve USB ile takılıyor ama Xbox hani Apple kafası herhalde gene burada. Hı. Yok diyor. Ben bunu alamam. Yani Twitch olarak sesini bunu alamam. Ne yapacaksın? E i̇şte şeye takacaksın kola. Ve taktığın şeyde mikrofon. Tamam diyorum. Bende şey var o Apple'ın kulaklıkları var ya eski tip, şey uçlu, jack uçlu onun üzerinde mikrofon o da hayır, Xbox uyumlu olacak dedikleri için bunu araştırdım, bunu buldum ve alabilirim en böyle fiyat performans olarak aldığım bir ürün şey olarak memnunum, yani oyun için uygun ama e, müzik dinlemek için uygun değil çünkü basslarını fazla açmışlar oyunda hani böyle vurma kırma onlar güzel olsun diye o anlamda Test şey değil o anlamda iyi değil müzik dinlemeye Rahatlık olarak memnunum Yani deri değil nefes alan şeyleri var O çok güzel geliyor Terlet bir... terletmiyor Terletmiyor Bir de iki çeşit kulak varmış böyle On ear over the ear gibi On ear olan senin kulağının büyüklüğünde Ve baskı yapıyor kulağın Over the ear olan kulağından daha geniş bir yuvarlak. Senin kafana değiyor Kulağına değmiyor yastık kısmı Öyle olanlar çok daha iyi bu da öyle Ondan şeyim ama ben uzun süre böyle takamıyorum. Baş ağrısı yapıyor bana. O yüzden normalde kullan. Bir de yayında kullanıyorum bunu. Ee, müzik, şey müzik için değil yani. Müzik için kullanman var mı? Müzik için... Ee, benim benim için mi soruyorsun? Kullandığımı. Evet. Müzik için şey koyuyorum. Airpods ya. Airpods'un şeyi. Ha. Pro olmayanın normal olanı sadece ekspert bana kelime yasağı getirmiş o yüzden e, hocam size ben ''Hocam'' diye sistem edemeyeceğim uçak e, terimleriye değil de tüketi, tüketi nerede ben görmedim niye yapmış? Şu, kelime yasağı olarak uçuk tane seçilmişti yani ha tamam ben, ay, ben de diyemiyorum pardon pardon demedim <gülüyor> bana da geliyor çünkü aynısı ee dakikayı tut ama 3 dakika 3 dakika. Dakika, dakika sonra, sonra kalmayacak. Kalmayacak. Kanak Levent Bekcan gerçekten e, çok donanımlı bir demiş. Evet, İnter yakında gelmiş ise ya ben TR demiş annemde. Na evet eski eski şeylerimiz, eski müdafilerimiz akın. Selam. İçerik ışıklarını biraz kıstım. Hani gökyüzünü görelim diye. Dışarıda çok. Müzik için motor sesi. Sağlam masan, solunda sağlı. İyi oldu, iyi oldu. Klasik. Dayanıklı. Özellikle dayanıklı kulaklık önemsiz varsa Ha. Arıyor musun? Derslik için. Sen ya, benim kulaklarım çok dayanıklıdır yani. Kulaklık ürünlerdir. Ama işte sansuz olanlar var o da. Ne ne? İşte ben anlamadım bir, bir şey oluyor. Beş tane kulaklık. <gülüyor> <gülüyor> bir şey budur. Kulak. Uyu modu uçakları tabi tabi uçak yapıyorlar. Hatta geliyor yakında. Evet doğru demiş. On evet, kere söylendi. Evet. evet. <gülüyor> ne yapalım ona bir bize bir ceza versin o zaman kusura bakmasın. <gülüyor> Ama pardon sana biz krus soruş gelmedi, sormak istedim. Hiç gelmiyor işte. ya niye gelmiyor? Geçen ayında da gelmedi. Herhalde Aslında insanlar. Ama geldi mi? tane geldi zaten. Geldi mi geçen? Pardon. Ama Aha. şey yani bağdaş mi olabilir? Yani uçak için gelenler var çok keyifli oluyor. Çok huzur verici ya. Gece fikri daha güzel fikirmiş. Çok güzel. Ama bak şimdi benim ekranımda galiba parlak yüksek. Ben bayağı görüyorum denizi. Burada Twitch'i izlediğim ekran var simsiyah. Mesela deniz gözüküyor mu Twitch yayında? Gözüküyor ama yok gözüküyor Allah Allah. ya. İyi benim demek ki altta gözüküyor. Bu review Review daha yani Twitch'e verilen yayın daha karanlık gidiyor, nedense. Kaliteden alakalı. Yani, Sen Ertuğ demiş ki, geçen özel uçak fiyatlarına bakıyordum, fiyatları otomatik olarak düştüm. Yani yükseler adamım fakir. Uçak konusu olunca hepimiz fakiriz diyeyim. işin içinden çıkalım. Bu <gülüyor> in piyata, champion salon demiş. Evet. Eee bizim öyle tişörtümüz var mı? Cam Trace'in ne olduğunu da arkadaşlar belki bilmeyenler durumda bir da var. Cam gene şey bir olay Amerika'da olan bir e, komplo teorisi salaklık bir şeylik falan diyeyim hadi zırvalık diyeyim ya da efendim e, Türkiye'de olmadı baya çok yayılmadı Allah'tan yani ileriki yıllarda görürsen şaşır mı? o da ithal ederiz onu da hiç yani yok, şaşır yok, var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 fanlarını çeviriyor. Yine fanlar da tabii aynı şeyi yapıyor. Önden hava alıp arkaya veriyor. Bu da etki tepkiyle itiş gücü üretiyor. Şimdi burada sıkıntı, şey sıkıntı demeyle farklı olan jet motorunun dolayısıyla egzoz kısmında baya böyle 600 derece, 700 santigrat derecelere kadar çıkabilecek bir hava sıcak hava çıkışı oluyor. Egzozu oluyor. Normalde bizim şeyi düşünün. Soğuk havalarda konuştuğumuzda ağzımızdaki şey bir duman çıkar gibi olur. Buhar görünür olur. Bu sebebi ne? Ee, sıcak hava var çünkü hani ciğerlerimiz sıcak, vücudun sıcaklığı var. O hava sıcak bir hava çıkıyor konuşurken bizim ağzımızdan. Ama evet. hava soğuk olduğunda hemen yoğunlaştığı için görünür hale geliyor. Tamam mı? Basit hani bu şey fizik olayı. Aynı olay burada da oluyor. Şimdi yeryüzünden yukarı doğru çıktıkça atmosferde atmosferin bizim içinde bulunduğumuz hava olaylarını gerçekleştiği tabaka troposfer troposfer tabakasının doğası gereği yükseğe çıktıkça hava soğuyor. E, o yüzden o yolcu uçakları uçtuğu aşağı yukarı 26.000 feet ve üzerinden itibaren hava sıcaklığı öyle bir dereceye düşüyor ki o egzozdan çıkan sıcak hava bizim normalde de böyle bulanık falan gördüğümüz hani böyle alevin üzerinde bulanma olur ya görünüşümüzde. Öyle gördüğümüz şey biz e, şey oluyor yoğunlaşıyor sıcak şey hava. Aynı ağzımızdan çıkan buharın yoğunlaşması gibi Ve görünür hale geliyor Dolayısıyla 26.000 fitin üzerine uçan Jet uçaklarının arkasında Bu izi görüyorsunuz Buna contrails deniyor contrails. Yani e, Açılımı da şeydi Congested yani yoğunlaşmış izler Trail da iz demek Kısaltması bunu işte bu komple teorizcileri Hayır buna kimyasal izlerdir Bunlarla aslında bize aynı bu ee, tarım ilaçlarını yapan uçaklar gibi bize işte e, ne bileyim kısır yapıyorlar. Beynimizi kontrol ediyorlar. Kanser yapıyorlar. Oradan bize madde atılıyor gibi bir komplo var aslında. Olay bu. Ee, Olmalısını nereden biliyorsun? Orada o kalıyor çünkü yere inmiyor bir kere. Atmosfere zararı var küresini ısınmaya ama çok düşük. Yani %2 falan yani havacılık sektörünün tamamının küresel ısınma etkisi %2 yani bizim arabamız büyük ihtimalle çok daha büyük etki yapıyordur kullandığın araba falan ya da yaktığımız kömür falan hatta şöyle diyeyim ee, büyükbaş hayvanların gübresi ve çıkardığı gazlar daha fazla yapıyor yani. öyle diyeyim böyle bir etkisi var ama hani o kemi kemikalı biz gelmiyor yani kimyasal bile olsa biz, bizle alakası yok tabii ki anlayışta işte ekseli derecelerden bahsediyorsunuz demiş alfa orada arabanın egzosunda da aynı şey oldu son günlerde diye şey atmış. İntihar yakında da ismini yakışan şeyde demiş ki Dünyanın kısılması iyi bir şey aslında <gülüyor> Evet Yükselen çözüm olarak bulmuştum ha Alfa denizlerinde aday de yok da Allah selam olsun demişim Geldim Geldim evet. Geçen yayında da Soruma sormuştum Alfa evet ee, Bir tane ilk sorumuz gelmiş bu arada bitkolojiye Hemen Heves'e soruyorum ee, o zaman size bir soru sormak istiyorum. Psikoloji alakalı çok merak ediyordum. Stanford Hapishane Deneyi'nin nasıl yorumlarsınız? Stanford Hapishane deneyini kısa cevap vereyim. Çünkü uzunluğuyla ilgili podcast yaptım. Yine daha rica edeceğim senden linkini. Ee, her şeyin psikolojisi diye aratırsanız, Google'da, Spotify'da, Apple'da var. Orada bölümün adı şey, iyi insanları kötü bir yere koyarsanız ne olur? bölümünde bunu anlattım detaylı olarak Stanford deneyini. Ama kısa cevap verirsek Stanford deneyi Philip Zimbardo'nun bir sosyal psikolog, onun yaptığı bir deney öğrencilere, üniversite öğrencilerine deneye katılanlara, bazılarını gardiyan, bazılarına mahkum rolü veriyor ve bir süre sonra bu kişiler bu rollerin gerektirdiği gibi giyinerek, gerektirdiği gibi davranarak hatta işte ne bileyim kötü davranarak mahkumlara şeylere bürünüyor ve buradan da şey sonucu çıkartıyor. Hani aslında o insanların o noktadaki sosyal olarak hani görevi kabul edilirse okeyse bunu yapabilir. Bu insanlar normalde çok düzgün. Üniversite öğrencisi. Hani herhangi bir önce testler yapılıyor. Herhangi bir psikolojik bozukluğu olmayan, yatkınlığı olmayan kimseler ama gardiyan rolündekiler bayağı yani iğrenç insanlara dönüşebiliyorlar. Bunu anlıyorlar. Mahkumların da mahkum psikolojisine girdiğini rol bile olsa ...işte itaat ettiğini falan görüyorlar. Ee, bu da bize şeyi gösteriyor aslında işte yani hani kişinin iyi insan kötü insan olması çok önemli yok... ...koşulların önemi var. Mesela buna gerçek hayattan bir örnek vereyim. Hani Türkiye'deyken genelde Avrupa insanı özellikle Batı Avrupa insanı daha medeni buluyoruz. İşte ne, ne diyoruz? Size şey karşıdan karşı geçerken ayağına at durur, işte kurallara dikkat ederler, daha nazikler falan filan deriz ya... Ben mesela Rotterdam istasyonu, tren istasyonu şöyle bir şey yaşadım. Ya bayağı bir kişi benim sıramı alıp önümden geçti ve çantasını da kafama çaktı yani ve göremedim hop diye gitti. Bayağı sinirlendim. şey bir anıydı ve içeriye girdi trende de metrobüs'e çok binmiş bir insanım ben. Bayağı uzun süre İstanbul'da metrobüs kullanmış bir insanım. Metrobüsten beter bir sıkışıklık vardı öyle diyeyim. Hani anlarlar hani bilenler anlar neyi, neyi kastettiğimi. Peki neden böyle? Çünkü o yöne gidecek trenin bir tanesi arıza yaptı. İki trenlik yolcu tek trenle acele etmeye çalıştı ve anons yapılmasına rağmen yani hani dediler ki 5 dakika sonra öteki tren gelecek hani tamamına binmeyin, acele etmeyin. Demesine rağmen herkes doluştu. Şimdi ben buradan neyi çıkarırım? Demek ki yani medeni insan, medeni olmayan insan falanı bırak koşullar sistem buraya getirirse seni bu moda bürünüyorsun gibi bir şey düşünüyorum, böyle yorumlayabilirim e, kısaca bir soru daha var ama 14'e bir su içmemiz gerekiyor ithalya çay kahve yoda su yalnız bir benim birazdan e, ihtiyaç molası vermem gerekecek bu durumda yani içe <gülüyor> içe <siniklim yer>. <gülüyor> <gülüyor> bir soru daha gelmiş onlara da bir dakika şey geldi, hava trafiği geldi ha frequency change approved squawk 7000 Frequency change approved Diamond Golf Bravo 2. Ankara Center geçtik şimdi hava sahası değişti. Ankara Center Diamond Tango Charlie, Golf Bravo 2 is type Diamond to 62 47 miles northeast of Lima Charlie Golf Kilo 3500 feet. Request flight following. Diamond Tango Charlie, Golf Bravo 2 Ankara Centre. Squawk 7432. Quark 743, two Diamond Golf, Bravo 2 Diamond Golf, Bravo 2 Diamond Golf, Bravo radar kontakt 48 miles, northeast of Lima Charlie Golf Kilo, 3500 feet QNH 2, Niner Niner Roger, Diamond Golf, Bravo Şimdi burada two. olan olay Radardan görüyorlar ya bizi Radarda bizim adımızla Yani bizim çağrı adımızla Radardaki sinyali eşleştirmek için Diamond J-B2 Kesinlikle gidiyor böyle. Gene Şimdi gidiyor ya şey. Şunu kullanmıyoruz ya. Güç koruma moduna geçiyor bu. Nasıl onu ben bir ara ayarını yapayım. Şey radarda bize squawk code diyor ya bak burada yukarıda dedi 7 2 7 3 4 falan gibi. Bunları verdiği zaman e, orada da eşleştiriyor. Yani 7 4 3 2 radar'da gördüğüm şey aslında diyor. İşte GB 2'dir gibi eşleştireceği için sana okudu veriyor. Verdikten sonra diyor ki seni radar'da gördüm. Şuranın şu kadar mil güneyindesin. Sen osun tanımladım gibi bu işlemi yaptık. Deminki konuşma oydu yani. Evet soruyu alalım. Aa Selin'e de atan demiş ki, hocam kolay gelsinmüşlar. PDR mezunlarının biliniğe yüksek yapması veya gidecek konuda engellenmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? E, hassas bir konu ama ben burada Türkiye Türk Psikologlar Derneği ile aynı fikirdeyim. E, klinik psikoloji özellikle yani danışanla uğraştığın için diğer alanlardan da daha da hassas. Dolayısıyla Türkiye'de yani başka bir ülkede olsa belki daha okey bakarım ama Türkiye'de çok çok e, Herkes bizim alanımıza girdiği için hani yasa olmadığı için de böyle her yerden herkes işte aşkım kapışmaklar bilmem neler hani herkes böyle e, daha e, bu konularda ahkam kesip zarar verdiği için insanlara. Burada bir de ekstra hassaslar. E, o yüzden şunu soruyor aslında arkadaşlar hani psikolojik danışmanlık ve rehberlik diye bir bölüm var. Psikolojiye dair dersler alınıyor fakat danışmanlık psikolojisi, rehberlik psikolojisi, eğitim psikolojisi alanlarına yoğunlaşılmış bir şey. Ve bir psikolog olmuyorsun. Psikoloji bölümünde ise psikolojinin büyük ana alanlarının hepsine ilgili, araştırma yöntemleriyle ilgili, işte gözlem görüşmeyle ilgili dersler alıyorsun. Yani daha bütüncül dersler alıyorsun. Kliniğe hazırlayan seni... Psikopatoloji gibi, klinik psikolojinin araştırma yöntemleri, biz şey dersi bile aldık daha. Yani kültürel, kültürler arası. Yani bir bir örnek mesela bir kişiyle bir danışanının kültürünü bilmen lazım, ona e, terapi verebilmen için mesela ya da danışmanlık. Çünkü mesela şöyle bir sıkıntı oluyor. Amerikalı bir şeye gitsen, e, terapiste git ve şey de yani korkuyorum İşte Çin gördüm. Ya da işte Çinler var korkuyorum falan dedin. Adam şey der ya şizofreni mi acaba falan hani yazar oraya bir böyle bir farklı bir bakış açısı. Ama bizim kültürümüzde bu var. Ve bu normal bir şey aslında kültüre göre. Bunun kültürünü bilmesi gerekiyor. Bu nereli Türk? İşte Türk'ün şeyinde bu nasıl değerli. Bunu bile dersine alıyorsun. Bu sebeple e, PDR'den sonra klinik yüksek lisansı yaptığın zaman Yasa, şu anki yasa seni klinik psikolog olarak saymıyor. Ee, sayılmasını uğraşılıyor. Türk Psikologlar Derneği de hayır bu yasayı koruyalım diyor. Benim de görüşüm bu yönde. Psikoloji eğitimi üzerine klinik psikoloji yüksek lisansından sonra danışan görme adında şeyler yapılmalı diye ben düşünüyorum. Eğer ben de şöyle düşünüyorum. Sen, Eğer e, böyle düşünürsek diğer e, pozitifliğimlerde de sıkıntıya atmıyor. Mesela şöyle. E, ben atıyorum. Geoloji mezunu gidiyor. hani e, bağlantı bir şekilde e, yine aynı şekilde yerden yüksek lisans yapabiliyor. Yani sonuçta e, yan bir şey... Yüksek yapmasında sıkıntı yok, yapabilir. Ama, ama devletin verdiği şey ünvan... Neden biliyor musun? Ben Görüşüm. Earth Scientist'i geçtiği geçiyorum. Normal Hidrogeoloji mühendisiyim ama şu tamam. an ben yüksek lisans yaptığım için Earth Scientist diye geçebiliyorum. Ee, evet. Şeyim olmamasına rağmen, evet. lisansım olmamasına rağmen. Ama yakın. Ama e, benim e, ünvanım da var. Evet, mesela ben de epidemioloji yüksek lisansı yapıyorum şu an, ikinci yüksek lisansım. Epidemioloji okumadım lisansta veya doktor tıp okumadım, tıp fakültesi okumadım. Ama epidemioloji uygulamalı bir alan olmadığı için, araştırmaya dayalı bir alan olduğu için masa başı. Ee, ben onu bitirdiğimde bana epidemioloji blog diyebilecekler, o alacağım. Şimdi fark şu, klinikteki, yüksek lisanstaki bilgilere psikoloji lisansındaki bilgilerini ek olarak alman lazım. O bilgileri de gerektiriyor anladın mı? O yüzden böyle bir fark var. Şöyle bir karşılık gelmiş. Terapi, psikoloji gibi dersler de var. Son sene yetişkinler üzerine terapi uygulamalı dersler oluyor. Süper bir vizyon konu üzerine. Bu yüzden sahte psikolojikler yüzünden bunun eğitim alan diğer mezunların da yandığını düşünüyorum demiş. Evet, öyle bir durum var. Yani onlar yüzüne onların yandığı kesinlikle doğru. Ama ben onları örnek olarak verdim. Yani şöyle bir sıkıntı var. E, Bütüncül bakmak Yani e, Bütün bu dersleri Alman gerekiyor yani sadece O ders şu ders bu ders değil Şu olmuş olabilir Türkiye'de Okullar o dersleri arttırıp Yani aslında PDR müfredatında olması gerekmeyen Çünkü PDR müfredatında Terapi dersi olması gerekmiyor Bence yani Doğru anlıyorsam PDR'nin ne olduğunu Danışmanlık psikolojisi ise yani terapi olmaması gerekiyor, danışmanlıkla ilgili olması gerekiyor falan. Biz de mesela biz e, psikolojide terapi dersi almadık. Gözlem görüşme dersi aldık mesela. E, şey OTTU an, anlatabiliyor muyum? Yani o klinik yüksek lisansının içinde olan bir şey aslında. E, velhasıl şunu demeye çalışıyorum kısaca. Tek bir alan değil, bütün hepsini bilmen gerekiyor. Hepsinin giriş derslerini almış olman gerekiyor. Artı bir de bir bilim insanısın psikolog olarak. Araştırma yapabilmeyi bilmen lazım. Çıkmış araştırmaları takip edip okuyup, anlayıp, eleştirebilmen lazım. Yani kendini güncellemen gerekiyor bu anlamda. Ama bence yani adı verilsin verilmesin önemli değil. Hani okumak istiyorsa bir P derece ardı, okusun bence. Ama engellenme olursa... E, girme, ama bölüme girmeye engellenmiyor galiba Benim bildiğim şey engelleniyor Ünvan almasına engelleniyor Ha ünvan yani, alması Yani Ama onu eğitimde almış biri de, de alamazlar Üstelik lisans yapıyor Sonuçta bir kaç sene iki sene tamam. Yine de bir yetkinlik elde ediyor şeyden, Diğerlerine göre, bir göre. Tabii. Yani Aslında bunu kullanabilmesi gerekmez mi? Evet ama zaten şöyle bir şey diyeceğim işte şu ona da Şu anda zaten o ünvan zaten hmm. adı ünvan sadece Sana bir yetki vermiyor hmm. O ünvanın olmasa da sen Terapi eğitimi alırsam bir de bunun üzerine güzel, verirsin yani terapi. Sıkıntı olmaz. Çünkü Türkiye'de herkes terapi verebiliyor işte şu anda. O açıktan yani yararlanabilir. Dediğimiz şey... Onlar da veriyor, aşkım kapışmak da veriyor, ne bileyim aile danışmanlığı aldım deyip sonra gidip bireysel terapi veren de var, her şey yapan var. Hani bu ortamın artısı var, eksisini de avantajına çevirebilir. Ama kendi içi rahat olur. Ben derken, az, yani sahte psikolog değilim. Tamam psikolog değilim ama PDR'ciyim. İşte yüksek lisansımı aldım, terapi eğitimimi aldım diyebilir yani. Engellenmeden kasıtıyormuş. Üniversiteleri kabul etmiyormuş direkt. Kliniğe, PDR'de bu evet, çok saçma. Evet, etmeyebilir. Aynen. Ben saçma bulmuyorum işte bu sebepten. Demin anlattığım sebepten. Ama şey diyeyim yani, şeyden, sonuçta bir alt, altıya buluyor. Şöyle bir jeoloji en üstte, düşünümüz demiştim mi? Jeoloji en üstte bir şey alt dalları var bir sürü işte ben onlardan birine e, girebilirim gibi yine kapsayacaklar farklı bir şey olsun adam tamam. ortamda yapabilirim e, niye engellensin ki? Yani şey, neden e, İlla musun? Ee, yani. arada şöyle bir şey var engellenme gibi denince tabi hani böyle e, şeyin ihlali gibi oluyor hani hak, hak ihlali gibi ama şöyle, şöyle, şöyle bir şey sorayım size e, ne bileyim e, kardiyoloji uzmanlık eğitimi var değil mi? yani Kardiyoloji için giriyorsun, TUS'a giriyorsun, kardiyolog olmak için, bir uzman doktor olmak için eğitime giriyorsun. Ama doktor olman lazım önce. O zaman diyelim ki mesela sağlık meslek mensubu da, o da bunları alıyor, derslerini alıyor, hemşirelik okuyor vesaire. Aynı şey değil veya aşağılamak için kesinlikle söylemiyorum. İkisi bence yani psikolojide PYD de eşit benim gözümde. Değer anlamında ikisi de eşit ama aynı değil. Farklı, eşit değer bu farklı şeyler. Dolayısıyla anlatabiliyor muyum yani ben hemşirelik okudum bunları da biliyorum o zaman ben de kardiyoloji uzmanlığına gireyim niye engelleniyorum diyebilirsin anlatabiliyor muyum yani jeoloji örneği aynı değil o açıda Bir de buradaki hata ne biliyor musun onu söyleyeceğim demin onu diyecektim PDR bölümlerinin e, hocaları büyük ihtimalle şunu yapıyor biz bu psikoloji dersleri de verelim çocuklar geri kalmasın çılık yapıyorlar büyük ihtimalle ama iki şeye neden oluyor bu. Bir, e, aynı dersi aldık. Niye oluyor, niye bu olamıyor? O zaman hakikaten dedim ki evet o da aynı dersi almış. Niye olamıyor derim. Bu doğru. E, i̇kinci zararı da şu. PDR kendi başına bir uzmanlık. Yani danışmanlık, rehberlik. Ben psikolog olarak mesela rehberlik yapmak istemiyorum. Yapmam. İzin verilse de yapma Verilmemeli de bence. Çünkü ben eğitim psikolojisi bilmiyorum. Eğitim psikolojisiyle en fazla bir tane giriş dersi almış olabilirim. Ama PDRC bütün lisansını bunu okuyor dört sene boyunca, değil mi? Aynı şey değil, hani o anlamda. Ben o anlamda şeye karşıyım, yani bir psikologun sadece bir psikoloji okuduysa, yüksek lisans yapmadıysa bu anlamda falan, gidip de yani bir okulda rehberlik öğretmeni olması, danışman olmasını karşıyım. Aynı şey çünkü. Ya yani benim sadece bir rehberlik dersi alıp, danışmanlık dersi alıp, lisansta bir iki ders alıp bununla ilgili, o işi yapmam gibi bir şey. PDRC olmam gibi bir şey. Aynı şey aslında. Bilmiyorum nasıl geliyor kulağın. Ben şey olsam yani Karşı olmaktayım. Yani şöyle e, İstasıl olsa eğitimden aldım yani Sparovizyon'un aldığım bir şeyin e, İlgimi çekti mesela diyelim. Sparovizyon'u yaptım. Mesela, e, ne yaptım diyelim ya yetişkinlere işte süpervizyon eşliğinde terapi yapıyorsun diyelim. Var lisansla. Ne kadar sonra hoşuma gitti? Klinik psikolog. Kaç tane Olur yapıyorsun içerim. ama lisansla? Kaç saat yapıyorsun? Bilmiyorum. Ama i̇şte, bunu yapıp sonra mesela lazım. ben hoşuma gitti diyelim. Tamam. Yani, tamam. İstiyorum bunu yani şey değil mi ya? İstiyorum mesela Bir daha git bir şey mi olacak? Bir sene. İşte kardiyolojiye de hoşuna gitti. Gir, uzmanlıkta girdi. O zaman tıp fakültesi oku ha, bari var. diyorlar sana, anladın mı yani? <gülüyor> tıp fakültesi oku diyor. Çünkü diyor, onu okumadan kardiyolojiyi anlayamazsın. Kardiyoloji adam sana öğretirken, tıp fakültesindeki bildiklerini bildiğini varsayacak. Bilmiyorsan nasıl anlayacaksın? İlgiyi çekse, çekse bile, böyle bir durum var aslında arada. Fark var. Bunu diğer alanlar için o kadar söylemem, bu arada. Çünkü yani uygulamalı olmayan alanlar da var o kadar, yani bu kadar kritik insan sağlığıyla ilgili olmayan alanlar da var psikolojinin. Bunlar için bunu söylemem, elinik için söyleyebilirim Daha özel bir durum olarak yani Evet, evet Gitser evet. Tupu bu arada bilgilerden ne yaptıktan öğrenmiş hmm. oldukça etten gelen soka diye anlatılmış O İnpiyat Sabah Hoca kitabının yeni versiyonu gelmiş. E, doktoramın bitmesi lazım. Zamanım hiç yok. Hani hatta şu an şey yapayım. Yayıncı bana demesin. Hadi bitti. 7. baskıya gireceğiz demesin diye dua ediyorum yani. Çünkü 2020 çıkmış. 2020 yazmam lazım içine. Ya da bilmiyorum izin alıp belki bir 5 gün falan izin alıp oturup yapabilirim de yani. Der ya yani yayıncım derse e, yapabilirim de bilmiyorum. Ama belki de demezse de ben onlara demeyeceğim. Hani hadi yazalım demeyeceğim. Hem bu 2020'de oturur. Şu an bazı eksikleri de var. Ee, taha. Yani bugları var. Çok var. Ben kendi uçarken çok yaşıyorum. Belki Xbox olduğu için bilmiyorum ama yani FSX'e göre bazı özellikleri yok. Hani eksik özellikleri var. Hem onlar da oturmuş olur. Son halini almış olur yani. O zaman yazarım diye. Doktorunun bitmesi işte bir buçuk yıl falan. Sonra yazabilirim yani gibi geliyor. Bu arada ben bir ara vereceğim. Chat sende tamam mı? Evet. Uçakta otopilotta hemen geliyorum. Evet geldim. Daha orada mısın? Buradayım. O da, o da sen de molaya gittin aynı. Ne <gülüyor> o no, buradayım. Şey gelmeyince. Yazı da gelmedi evet. değil mi? Yak. Hayır sen ben buradayım o yüzden. Sana bir şey sormuş. O pal falan. Ha bana mıymış? bir yani? şey? Evet, Ertu, aynı o pal o pal ya bulursun. Var yani. Pal var. Pal değil. Mesela hep aljimizde taşlar ve. E Parla, işte. Etimlandırmayalım bir şey. Ee, kaçırık bank yapalım, merkez evet. o gelenekler arkana bak, Arka arkana diye yazsın. Yazsın, giyimsin, bir kaçırık. Türkiye'yi görüyorsunuz bu arada Türkiye kıyıları, Akdeniz, kıyı, Mersin falan. Şöyle. Taksi ışıklarım da açık. çalmaya da başlarız birazdan. Benim bu şeyim sert mi geldi? Bir daha psikoloji sorusu gelmiyor. <gülüyor> daha. Aa, bilmiyorum. Ben aa, şey olduğum için biraz virüs toplu olduğum için şey diyebilirim. Yani mesela benim aa, yani ben muhtemelen karşı tarafında alırdım e, ikonumu gördüm bu konu. Fikir yani, e, birliği içinde olmalı. Ya şöyle ben ben bu tür şeylerin e, mağduriyetten de geliştiriciliklerden dolayı olması gerektiğini düşünüyorum yani. E, tamam psikoloji konuşuyoruz, psikologlar derneği işler yapıyor ama e, bunun yapıcı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca e, yeterli kalifelikte de olduklarını düşünüyorum. Yani en azından eğitim amaçlılarının arama maçlarına da olduklarını düşünüyorum. E, o şekilde. Tabii o da bir görüş. Yani bunu kendim yaşayan birisi olarak da söylüyorum. Ha, senin oldu mu öyle bir şey? Yok yani kendi şeyimde, e, bizde de jeoloji konusunda var. Nasıl? Ee, yani, jeoloji. Aynen şey, hidrojeoloji, yani, je, jeolojinin şeyi. Alt dalıdı ben. Ee, evet evet, onunla ilgili birkaç bir şey olmuştu. Biz jeolojinin tüm derslerini alıyoruz. Mesela atıyorum. E, ona rağmen onların yaptığı şeyleri bize engel koydu gibi. İşte ee, orada bir şey, o, o bence... E, bir yanlış ve çok büyük bir haksızlık size. Ol, ben ya aynı dersleri şey verme, ya veriyorsan da adını değiştir bölümün. Bunu yapmazsan bence işte o kişiye şey oluyor. Hakkına giriyorsun o çocukların. Yani anlatabiliyor muyum? Ya aynı dersleri verme, ayrı bir şey olsun gerçekten. Ayrı bir alan olsun, onun uzmanlığı aransın. Mesela ya da o bölümü açma, ya da açıyorsan da adını değiştir. Yani o, o aynı şeyi versin. Yani yasal olarak. Bunları düşünmeden açtıkları zaman, bence o büyük bir kötülük. Ama bilmiyorum ya, dediğim gibi, ben şimdi... Aynı e, öğretmen dersinde... ne onun ismi? Aa, bir ders, iki ders aldım, beğendim. Ben bunu yüksek aslında. İstiyorum ya. Yani. Jeolog yani, e, değilim diye, yani iyi aldım dersi yüksek aslında İstemeyin ki, niye işe almasın? Girmesin, beğenirme dersin ki istiyorum ben ya. De. Eğitim, değil. Yani almamak tam adep adep biraz yuvarlan şey yuvarlan. yani al eğitimin eğitimi al yani almamak biraz şey her bölüm yapıyor mu bunu ya yapmayan bölüm var diye biliyorum ben he? yapıyorlar, yapıyorlar her bölüm mü yapıyor hangileri bilmiyorum ama isimlerinizi bilmediğiniz, spesifik specificite. Bence Evdet sesini duydunuz arkadaşlar Taha evet Adana kıyafetlerinden specificite ne Guinness 33 Boyun Game Pass'te var mı? Demiş Var Senin alanında ama katılıyorum bu arada Alabilmene yani şey yapmam yani Sana o konuda hak veriyorum Senin alanında Sorun gelmedi evet. Hani DSM sorusu gelecekti. Öyle dendi bana. <gülüyor> <gülüyor> o benden dedi ya. Ha senden. Onu soramam DSM şey demiştin. E, Tanı kriteri kitabı. Beşinci versiyonu. Şu anda var. Amerikan Psikiyatri Derneği yapıyor. Her sene. Her sene yapmıyordu işte. E, güncelleneceği zaman toplanıp e, yapıyorlar. Ama o meselede ilginç bir konu var. Geçen şeylere göre, versiyonlara göre daha çok hastalık tanımlıyorlar. Bu konuda bazı tartışmalar var mesela o anlamda. Yani normal şeyleri de mi hastalık haline getiriyoruz? İncirliğe aktardı bizi şu anda. Askeri. radarını kullanıyor büyük ihtimalle Şakir Paşa'da. Bakalım biz ne yaptık? Askeri bravo to 3500 feet. Ben <gülüyor> 2500'e <gülüyor> bir Yaklaşmış. <yol, Charlie. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Demiş ki, kriminal psikoloji öğrenmek için iyi bir kaynak önerebilir misiniz? Bir de Bir, de, bir, de, bir Heh, tamam, nelerdir? İngilizce olması problem değil hatta öyle olması da yok. Kriminal psikoloji prerakuzit derken Onu anlamadım, yani başka bilmesi ben gereken ben, ben. Ee, Dersiz olarak gibi bir şey oluyor. Yani. Şey yani e, Kriminal psikoloji için bir kaynak bilmiyorum Ama prerakuziti de çok olacağını düşünmüyorum yani onun hani kitabını okuyacaksan kitap yerine belki şeyi tavsiye edebilirim yani orada çünkü kitabı da materyali de tavsiye ediyorlar Coursera veya EdEx'de e, şey yapabilirsin yani ee, EdEx'den falan hani criminal psychology forensic psychology diye de geçer ee, onlardan birini yazıp mesela öyle bir şey alabilirsin ee, ders alabilirsin o daha iyi olur senin için yani daha kapsamlı öğretir örneklerle hoca da dinlersin. 120 decimal 2 diamond golf bravo 2. Ben elde edinim olur. 600 feet. Diyodaj için diyorum. <gülüyor> e, kitabı da önerecek ona, ders kitabını da önerecek, hocasından alacak ve dersi alacak. Toplam hem de CV'sine koymak için şey olabilir çünkü ee, ne bileyim edeks'te Harvard'ın dersi de var. Harvard'dan Criminal Psychology dersini aldım dersin. Yani çok daha şey olarak. Öğretme olarak da kitabın kendisinden daha iyi olacaktır şey olarak. Çünkü daha yönlü anlatırlar derslerde. Soru sorulur, sorular cevaplanır. Kitabı sadece okumandansa daha rahat edebilirsin. İzlemeyeceksen de orada önerdikleri textbook'u alırsın. O kursunu okuyabilirsin. Forensik aynen ama orada baktığımda bulamamıştım. Geliyorum bakalım neymiş. Forensik kriminoloji, criminal psychology aynı şey değil ama hani bakabilirsin onlara. Benim kitap olarak bildiğim içinde yok yani o yüzden diyemiyorum şunu oku diye. Biz dersini almadık mesela criminal psychology dersi almadık. Beren önce yoktu çünkü. Bir tane adli psikolog arkadaşım var. Ee, Ankara Üniversitesi'nde yüksek lisansı var. Belki çok seversen ona girebilirsin. Adli psikoloji. Damla Pınar. Açsana şey, ta şeyimizi, Adana Köprübaşı. Açacağım. Adana'ya girdik. <gülüyor> Ağabey inişte bakacağım. Evet, inişte bakacağım. Var, işte. var mı Adanalılar? Ben bu semtleri bilmiyorum. Yeni Murat. Damla Pınar, Ataköy Tuz Kuyusu Bir tek kiremit haneyi biliyorum Çok iyi bir yer değilmiş ama <gülüyor> Öyle dendi gözükürken bulutlarda şey değil mi geçen söylenmişti ya Keb kebap kuraklarından çıkan bu var <gülüyor> olabilir ben gene işlemleri şöyle bir yapayım da gene meydan turuna sokacak yani biz şurada bak <gülüyor> görüyorsunuz zaten solda Erke demiş ki birazdan uçan alsam ben bir çarpmaya başlıyor çok ya <gülüyor> aman bizi vurmasınlar ayla bir sorun olduklarını zannetmiyorum sonra, Sorun güneşle güneşle şöyle geliyoruz zaten az kaldı Adana şeyin Şakir Şakirpaşa'yı kuleye de geçebiliriz aslında ya bakalım bize ne diyecek aa onun da kulesi yok Ha, atıştıbitti diyelim. No no 5. Visibility Hangi pistler varmış? 2305. Güzel orada. O daha 23'e o zaman. Yine şeye bir dönelim. İncirlik approach'e dönelim. Birazdan inişe yakın şey yaparız. Bu sefer 2-3'e ineceğiz. Karıştırmayayım. Şuradan yapayım da. Ha o zaman iyi geliyoruz. Tamam. Tamam. Meydan yapacağımız için Biz evet. şurada zaten yanından gelip Düğün falan var turdan geçmemek Gerekiyormuş ha, Bakalım Bir Düğün lokasyonlar yok Tarladan geçiyoruz Ya ne kadar düz yalnız ha Şey Çukurova demiştin Dibiz sen dolar? Dün düz Şehrin dışındayız daha Şuralarda şehire doğru geliyoruz herhalde Ben void'd. <laughs> <avoided. laughs> aldık şey yapıyorum. Ş oto pilottan çıkıyorum. Biz şurada gördüğünüz gibi bir şeyi anons edelim hemen. Downwind this. de söyleyeyim. Bir flap'ımı açayım. Bak sağdaki de incirlik. O kadar karışıyor ki. alçalmadı mı? Yani normal mi bu alçalış? Normal. Biraz fazla alçaldık doğru ama çok da şey değil yani limit dışında değil. Gülüyorlar ama Su ben içeyim Ben Yine benim sesim kesildi kusuru var. Aslında ya Şakir Paşa ama baya bütün uçuşlar oraya yapılıyor aslında. Aşağıda evleri görebilirsiniz, şöyle göstereyim Adana'yı. Baya güzel ha gece evleri, Işıl ışıl. Google kolor demişler mi değil mi? Aslında Bing, yani Microsoft'un aritasi ama aynı şey yani aynı mantık yine görüntü. Şurada şuradan eee space Ne yaptık? Piste paralel uçuyoruz. Meydan turu dediğimiz. Ondan sonra döneceğiz. Pisti geçmeyi bekliyoruz biraz. Baya şehrin içindeymiş mi havalimanı? Ben bu kadar bilmiyordum ya. Tango, diamond Tango, Charlie. Golf Bravo 2 is on base runway 23. Eee, saat 2. şey, uçuşlar ben kaçarım. O demiş. Alacağım. Tamam. Nasıl nerede yolluyorsun buna? Şeyden, tırştan batacaksın. <gülüyor> Tüm flaplarımı açtım. Tango Charlie. Golf Bravo 2 is on final runway 23 to land birazdan iniyoruz arkadaşlar hazırsanız terörlerin en eğlenceli kısmı evet biraz baya alçalmışım bu binalar yüksek yüksek Işıkları inşallah karıştır. Yüksekliğim iyi. E, papi ışıkları var pistin yanında daha önce açıklamış olabilir bunu. E, i̇ki kırmızı iki beyaz olunca yüksekliğin iyi. Bak şimdi üç beyaz oldu. Yüksek demek biraz alçalıyorum o yüzden. Heh, şimdi gene aynı düzgün hizada. Ve bunlar nasıl çalışıyor biliyor musun? Daha çok güzel bir sistem. Işık sana e, belli açılarda aynalar var. Bir tarafı kırmızı bir tarafı beyaz. Senin bakma açına göre aynanın açısına göre rengi değişiyor bu kadar. Hiçbir sinyal yok, radyo yok, elektriksel bir şey yok. Hani konumunu GPS falan yok. Çok basit. Görsel konfigürasyon. Görselle. Bir şey. Tabii tabii görselle. Yani açısı var o aynaların. Senin bakış açına göre sen orayinki görüyorsun. Çok basit bir sistem. <gülüyor> Arabalar falan geçiyor. karanlık olmuş. Fazla karanlık. Benim önümde gördüğüm evet. öyle değil. Aha. Benim önümdeki aydınlık şeye verirken Büyük ihtimalle şey yapıyor. Aa, düşürüyor. Sıkıştırıyor ya yayına vereceği için. Orada o renkler kayboluyor. Yayını ben şimdi görüyorum soldan göz ucumla. Bayağı karanlık. Benim gördüğüme göre. O zaman benim monitörümün tamam. Yayın açık. ekran alabilir yani. mi? Çünkü sen elinizi evet. sorduğunda Grafik ayarları değil cevap gelmiş. Belki ondan da gelmiş. Grafik ayarı var mı öyle? Bilmiyorum. Bir şeye yansırken nasıl yansıyor? Birken varsa. Evet. Şuradan pistten çıkalım hemen. Ya benim ekranda gördüğümün bende yayına gittiğini farz ediyorum. Hani üç aşağı beş yukarı ama. Nasıl indik sence? Bence tertemiz. Güzel değil mi? Bu uçağın çok Yani şu ana kadar mu? tüm şeylerde e, en azından Endonezya yollarından iyiyiz şu an. <gülüyor> Onlardan evet. iyi bir karnemiz var. Hemen anons edelim indeyelim. Şimdi buradan direkt bir şeye çekilmiyor muyuz? Oh, no, ocak başına. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> deneyelim. Var mı yoruz <gülüyor> tüm <gülüyor> ocak başı? Ocak başı. Adalar olsa sonra kanalara yakın var mı diye. Evet yakın var mı bize söylüyorsun. After Landing checklisti yapayım ben orada. Tamam. Lightlar light as required. Flaps up. Fuel pump'ları kapat diyor. Bu baya... Heh. Ne oldu? Tam şey diyecektim. Yol mu? Oldu? Nerede diyecektim tam. Yön Genel de... uçak falan geliyor bunu göremiyoruz diye. Şey solda diye biliyorum ben de. Bir şuradan bir yakın taşırabilir. Saçlis bir yengeye yumuşak teşekkür ederiz efendim. Ha, solda. Yaz genel havacılık kaprunu nerede acaba? Bir saniye verin bana. Adana'nın chart'ından bir bakayım ona ben. Aa, dakika. Bir uygulama buldum. AirMate diye. Bedava bütün chart'lar var. Çok güzel. Kendi uçuşlarımda kullanıyorum onu. Plates diyelim. Ee, bakın şöyle ekranı göstereyim. Böyle iPad'te gerçek hava çartlarını. Hari, yani chart dediğimiz havalimanının haritası. Pilotların kullandığı haritalar. Bunu gösteriyor. Domestic International Terminal. Apron B, Apron C. Ama ne Apron Bayağı olduğunu söylemem. Bayağı çok bakalım. Bunlar e, kol da pilot da evet. şey olarak... Baya büyük oluyor herhalde değil mi ellerinde? Evet eee şey olarak var evet. Herhalde orası küçük hangarların olduğu yerde oraya gidelim. Bakayım. Şu A veya C. C'ye gidebiliriz. Şöyle bak şurda apron C yazıyor. Gözünü kamerada. Buraya gideriz tamam. Yani sol şey. Okey. Acar iyi iyiyin kapları demiş. Haa teşekkürler İstanbul bira şaşkın yapmış 2.0 İstanbul'u Şaşkın niye öyle yapmış acaba? Detaylı gelmiş olabilir Hı. Şey bile çok güzel şu mavi şey, ışıkların yerdeki yansımasının olması bile çok iyi yani Şimdi bir sürpriz yapacağım. Şeyden Kırmızı yeşil sonra, çok iyiymiş ya. Yani. Şeyden sonra fark ettikten sonra drone kamerası var bu şeyde. Drone kamerasıyla bir bakalım etrafa. Yani binalara falan. Adana'ya bir bakarız. Yani serbest kame, free cam gibi bir şey oluyor. Bunu yaparız bakalım. Sonra bu uçakla değil de yine tek motorluyla devam edeceğim. Onun kağıt çeklisti var çünkü bende. Ee, yakın mesafeler bir de bir onu bir bunu kullanarak yapabiliriz gidebiliriz yani. Türkiye turumuza buradan nereye gidelim Maraş'a gidelim olmadı. O oh, dondurma Kebap üstüne dondurma. Oh, aynen. Yok mu yazmadılar mı kebapçı? Ben gerçi vegetarianım ama meze yerim bende ne yapayım? O oh, hiç yerim. iyi bir yer değil. Şi bir yer vururlar Neyse, beni, değil mi? <gülüyor> Bence vururlar topuğumdan vurabilirler. <gülüyor> Et yememek olur mu falan? Diye. Bir dakika. ben de yayın unstable diyor ya, ne oldu? Chat sesimiz geliyor mu Görüntümüz sesimiz? Neden öyle oldu canım? Unstable dedi ben. De. Geliyor. Tamam. Allah, Allah belki de öyle yazdı şey. Meydan eskiymiş yalnız. Yerler falan çok kötü. Akımsız. Adana Şakir Paşa Havalimanı. sesim gelmedi dedim bir ara unstable ben diyan da benim sesim de gitti ha, şimdi geliyor tamam. ama ha tamam şey apronuna gidelim hangarlar b'ye de gidebilirsin düz gideyim b'ye eee a380 uçmamız yok muymuş ee vedat canç A380, A380. A380 biraz... A380 yok şeyde burada yok. E 2004'te, Efes 2004'te hiç unutmuyorum. Vardı eklenti hali. Wilco galiba yapmıştı. Orada uçurmuştum bir iki kere ama çok tabii şey... Yani büyük yolcu uçakları uçurmayı çok istemiyorum. Sebebi de çok uzun sürüyor. Bak bunda bile hazırlıkta sıkıldılar mesela. Hani o yüzden büyük uçak çok şey yapmak istemiyorum. Böyle bir durum var ama A380 de, ne, de yani çıkarsa şeye... Bu eee simülatöre deneriz. Ha hangar şuradaymış. Şuradan geçelim. Ha Ceren gel. Ceren. Ceren evet bizim Discord şeylerimizden adminlerimizden gönüllümüz. Hoş geldin Ceren. Uçakları buraya park ediyorlarmış. Normal. yayına çok karanlık gidiyor ya bak bununla şu sesin Aa, evet, kesilme bana olayını ya. bana unuttun unutursam daha çözelim onu ya valla kötü oldu ah şey geliyor wow biz gelince bunlar bir hareketlendi karanlık gel gidiyoruz gibi geldi anlamadım çok haya gitmiyoruz sanki yol. evet Cançibe da demiş 737 max var mı dedim O galiba yaptılar onu ya ücretli. Hadi buraya park edeyim kötü bir yer ama olsun. Tamam. Şimdi kuleye bir şey diyor muyuz? Yok. Şimdi parking checklist, parking brake set. Avionik master'ı kapattık. Off. Electrical consumers'ı kapatıyoruz. Off. Engine master'ları kapatıyoruz. <gülüyor> sadece expert demiş ki bize hiç denemiyor gördüğümüz diye neyse demiş. <gülüyor> Ama sadece expert'in şeyini bilmiyorum. Şimdi Ceren'in Ceren ya tanıyorum adını. Sadece expert'in kim olduğunu hatırlamıyorum. Doğukan'dı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Antikolojin light nerede onlar? Volkan sen misin? Ses var. Ha kapatmışız. Tamam. Electrical Master'da kapattık. Tamam. Şimdi uçağa park ettik. İşimiz tamam. Şimdi size şu Atın şeyi göstereyim. yemeğe geçiyoruz ama ben tek gidiyorum galiba. E, gelirim ben de. Meze yerim. Ne olacak? Ha. Doğru hatırlamışlar. Işte. Doğu kalmış. Haa. Tamam. Şimdi... Şöyle bir mod var bak. Drone. Adana'nın söylesinler bize gidelim. Neredeymiş? Var mı bilen? Google Maps'ten baksana ta şey var mı? <gülüyor> Şakirpaşa ya? Havalimanı'na yakın e, kebapçı ya. bak bakayım tarif et bana. Eee <gülüyor> Bana Şakir var Yavaş gidiyor drone ama gidiyor. Şakir, bir şey seçelim, restoran seçelim. Hı. Var mı? Gerçekten var ya. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> VIP girişin hemen çıkışında var. Hangi vermeyeyim. nereye düşüyor? Şey. Bak, apronu görüyor musun ha. yayında yapısını? İşte v şeklinde. Hangi binaya düşüyor? Hemen bakacağım. ona. VIP girişi. Ya dur ben de buradan mıyım? Ben de şey... Sanki ben de yokmuş gibi. Pardon. Bu, sana o, hatta bir değil 2 üç tane var. Yanılmaz. Adamlar bakayım. gerçekten düşünmüş bunu. inmez gelsinler yesinler diye. Evet. Google Maps Adana. Bakayım. Şu Bu sağda bir kavşar, yani kavşar olduğu yerde var. Dur şimdi bulacağım. Ee... Adı ne? Eee vereyim mi? Meydan kebap. Ver ver Çığa, ne olacak şey yayını bayan. yapıyoruz. Twitch <gülüyor> yayını yapıyoruz. Can insan bıcı var yani oradan da tableme geçebiliyor. Müthiş. Meydan kebap. Aa baya yakın. Tamam. Baya baya adamlar hemen çıkışına doğru düşer. Yani. Şeyin orada. Öbür tarafta da var. Ters sağ çıkışında da. Çoban ol kebap var mesela. Şimdi bak karşak yani, şurası aa, diye bu çoğun, görüyorum. Çoğun, tam şeydi bu arada. Burası. Sistemin yani. tam sonunda. inanılmaz. Ha yani yerin hemen solunda böyle bayağı manzaralı. Ney bir daha dur dur şuraya Şakir bir dakika. Şakirfaşa polis merkezinin oranında bir tane var mesela. Dur ben şimdi bu meydanı buldum. Meydan kebapı buldum. Oraya gideceğim de bir dakika şey ver bana. Satellite binaları görmem lazım. Ha bu kavşağın gidiyoruz. Birinci otopark, otoparkın yanı. Şurası Aha. tamam. Bir tane de şey var hemen inlen yerin solunda hemen bayağı yani. <gülüyor> Uçak caddesi <diye> geçiyor <gülüyor> Uçak caddesi. Ha? Boru kebabı yapan yer varmış. Şimdi bak şu sağ taraf şey park adını söyleyeyim. Peace Park diye geçiyormuş orası. Şurası. Peace Park. Onun yanında market var. Şu gökdelen gibi olan ama yanlış yapmış onu. Nasıl ee, Otopark. Öteki kavşakta da şey var. Şurası boşluk. Bak burası otopark. Gördün mü? Burası otopark. Onun yanında büyük bir bina gibi gözükmesi lazım. Meydan kebap. Adamlar yani. iyi modellemiş ama şaka yok. Yani evet. Burası o zaman. Tabi tabela yok ama. He. Biz geldik. Baksana şeyi bile yapmış. çana antenleri bile yapmış balkondaki. Işıklar yanıyor. Kime evin ışığı yanıyor. Araba geçiyor falan. Çok iyi ya. Şöyle bir gece Adana manzarasıyla sizlere veda edelim. Sevgili izleyiciler. İçerde şey var, parti var. <gülüyor> değil mi? Yanıp bildim seni ya. Şöyle gerçekçi, güzel, fena değil. Yani Google, direkt model şurası şey mi? Otogar mı? Bak orada büyük bir boşluk var. Nere oraya? Oraya bakacaktım. Aa ha, otogarlar Havanın yan olması Trafik yoğunluğu evet. girme geliyor. Planlamalarak. Otogar değildi. Orada bir ana yolmuş. Ana yolun yanında boşluk Abi, bir alan var. Şu, şu pistin hemen solunda bir işığı yanı var. Pistin geçince hemen mi? Hemen solunda. Sadece <gülüyor> expert demiş ki çok izci <gülüyor> Bursa uçun bir kere demiş. Bursa'ya geçtik ya. Tamam dönüşte uçarız ama. Nisa da tezini bitirdiği için herhalde şu an <gülüyor> e, derin bir nefes almıştır diye düşünüyorum. Doğru mudur? Nisa hangisini? Nisa Poling Girl mü? Ha. ha. Hayret olga yükselmiş e, üç aylık Prime aboneli yapmış çok teşekkürler. Hoş geldiniz kendisine. efendim. Ha orası pazar yeri o yüzden bak yap orayı modelleyememiş çizgi çizgi. O yüzden öyle olmuş. Yanındaki büyük yerde şeymiş, Emirgan Sütiş Park'mış. Yok. Bir, bir alışveriş merkezi ama adını yazmıyor. Sütiş Adana'mış orası da. Alışveriş, AVM. Tamam buradan veda edelim istiyorsan taa. Olur. Şeyler izleyicilerimize. Bundan sonra neye gideriz ona bir bakalım hemen. E, duyururken de kolay olur. Main menü diyeyim. World map. Adana'dayız. Kahramanmaraş en güzeli tertemiz. Dediğim gibi dondurmaya. Buranın etrafında çok dağ var yalnız. Buranın inişi güzel bir iniş. Buradan kahramanmaraş yaparız. <Gülüyor> Bu dağların arasından geçip girmeye çalışacağımız bir yer. Değil mi? Şöyle, bakayım şunu da Gündüz alın, bir rahat görelim. Kahramanmaraş ya. yapabiliriz. Gaziantep, Şanlıurfa deriz. Sonra Diyarbakır uzunmuş ha. Uçarız ya, Diyarbakır. Sonra ne yaparız? Muş, Van. Aa, Van havalimanı çok güzel, Ferit Melen inişi. Van'a gidelim sonra. Tamam mı? Sonra... Şey, kebap yedik, dondurma yiyeceğiz. Dondurma sonra bazen kahvaltı yapacağız. Kahvaltıya, aynen. <gülüyor> şey, <gülüyor> Diyarbakır'da ciğer. Şey, Diyarbakır'da ciğer ha. Gaziantep'e gitmedi baklava. E, oradan çıkamayız. O... Uçak gidiyoruz, parkta gittik, yatar orada. Bak, şimdi bak dondurma, baklava. <gülüyor> Öyle diyeyim ben size, şehir demeyim de. <gülüyor> dondurma, bakla, Urfa'nın kebap yine. Bir daha kebap bu sefer. Diyarbakır'ın neyi meşhurdu? Ha, ciğer işte ha, Ciğeri Oradan Muş'un Muş'un nesi meşhur? Valla bilmiyorum Yolu yokuş onu biliyorum ne? Ha, olmadı. Muş, Muş'tan Van'a gidelim Kavaltı'ya Kavaltı'dan Ağrı Bence Zaten ee, Ağrı'dan sonra da Kars'ta meydan var mı? Var Kars'a gidebiliriz Buralar ama işte buralarda bence şey kullanabiliriz Bu iki motorluyu kullanalım artık çünkü 20.000 fit ya bunun üstü. Yükselmemiz gerekir. Ha. Çünkü bunlar yüksek. 5.000, 6.000, 7.000, bin, 8.000'lere çıkarız. Ee, buradan Kars'a gideriz. Erzurum'a uğramayalım o zaman. Kars'tan da Ardahan'da meydan var mı? Yok. Havalimanı yok. Ne yapacağız? Kars'ın çevresi çok uzak ya. O zaman Kars'tan gitmiyoruz. Yok, Kars'a gitmeyiz. Kars'a değil Erzurum'a gidelim o zaman, Erzurum'dan şeye Trabzon'a, o uçabiliriz işte. Trabzon'a inelim, oradan sonra da Güney'den devam edelim işte Ordu, Samsun falan. Samsun'dan falan şuradan içeri girelim. Ada Ankara'ya, İç Anadolu'ya da bir uğrayamış oluruz değil mi? Eskişehir, Bursa, İstanbul'u yapıp tamamlarız. Olur. Hocam, Öyle bitiririz. Soruyu soran arkadaş ee, şeye geliyor, Adana'ya geliyor uçarak şu an. <gülüyor> e, ne demek şey, o ya? Şeyde hocam, uçağı arkadan şey yapacak, çarpacak. çarpacak. <gülüyor> şey olarak. Aa bak, Türk Hava Yolları uçağa şu anda. Anlamadım ben espriyi, soruyu soran kim ya? Şey yap, psikoloji sorusuna arkadaşlar ya. He? O, He, Adana'ya geleceğim o. <gülüyor> nereden hani parkta keyif vakitler vuracak. <gülüyor> <gülüyor> Uçağa zara gel. Borat Bey. Vallahi ben park ettiğim yeri şuraya park ettireceğim. Şurada bulabilirsin. Çekiniyor. Gerçekte bir dakika ben de şuradan bir flight radardan bakmak istiyorum. Bu ne kadar Var mı bunun? Efendim? Multiplayer var mı bunun? Var. Şimdi gerçekten kalkıp yine böyle vurmaya çalışsam vurabilir miyim ya? Yani? Vuruyor, vuruyorsun. Bir şey o... Yani şeyi Crash'i <gülüyor> açıp açmamaya bağlı da bir şey olmaması lazım. Bir bakalım. Hani şey oluyor ya, Formula 1 oyunlar oynuyor, lobiler oluyor, kasap lobi diye millet birbirine giriyor falan, çarpışan arabalar gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu niye gösterdi biliyor musun? Zamanı gündüze aldığım için. Ha. Zamanı live yapayım. yok gene var. Ama şu anda öyle uçak yok. Peki Arrivals diyeyim inmiş mi? TH'ye 24.07 diyor. 20... Yok 24.70 diyor pardon. Ee... Earlier flight diyeyim dur bakayım. Evet inmiş ama ee, 10.45'te inmiş. 24.70 sefer sayalı gerçekten öyle bir uçak var. Eee... Şu an saat kaç Türkiye'de? 22.45 mi? 22.45 evet. Evet. 22.45 şu an inmiş o. Bir... bir çok azıcık ya. Bir dakika, iki dakika gecikmeli olarak gösterdi bize Güzel. Çok iyi. Şimdi biz orada uçuyor olsaydık da kule onunla konuşacaktı. Onu duyacaktık yani. Hani onu bekleyecektik mesela inmesini, kalkmak için. O özelliği güzel. Evet. Rotamızı da belirledik. Bundan sonra Maraş Aynen. deriz artık. Adana Maraş deyip uçuş yaparız bir sonraki yayında. Kendinize iyi bakın. Daha çok teşekkürler. Gene çok A, teşekkürler. iyi co-pilottun. Teşekkür teşekkürler. ediyorum sana. Teşekkürler. Bundan sonraki yayınlarda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Bilimle kalın. Gelecek Bilim'de iyi. Twitch'ten ücretsiz takip edebilirsiniz. Youtube'dan abone olabilirsiniz. Yine ücretsiz. Gelecek Bilim'de ee, canlı yayınlar kanalımız var. Twitch kayıtlarımız orada olacak artık. Ana kanalımızda kayıtlı videolar olacak. Onları da takip edebilirsiniz. ikinci kanalımızda YouTube'da. Ee, takip etmeyi unutmayın. Twitch'ten de bugün destek olan bütün arkadaşları da çok teşekkür ediyoruz. İzleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bakayım açık biri var mı? Sizi şey yapayım. Raidleyeyim bir yere. Baskın yapalım. Yani şey varmış. Ee, Tekno Seyir yayındaymış. Tekno Seyir'e sizi raidliyorum. Hoşçakalın. Selamımızı söyleyin. İyi Kendisi geceler. Iyi, i̇yi geceler. Ben nasıl yayınlıyorum? Liha.